Savunma sanayimizin önemli ve köklü şirketlerinden biri de Aspilsan. Aspilsan hava araçları ve Türk Silahlı Kuvvetleri için çeşitli sistemlerin bataryalarını üretiyor. Ama Saha Expo'da ilk defa geliştirilen yeni bir teknolojiyi sergiliyor. Bu teknolojide yakıt hücresi ve ana yakıtı da Hidrojen kaynakları. Burada gördüğünüz e, hidrojen tüketen yakıt hücresi sistemlerini ve tabii ki e, tüketilen hidrojenin de bir şekilde üretilmesi gerekmekte. E, bunu da üreten elektrozör sistemlerini gerçekleştiriyoruz. Burada hali hazırda çalışan prototiplerimizi de görüyorsunuz. Burada çalıştığımız e, prototipimiz PEM tipi dediğimiz yüksek saflıkta, altını çiziyorum, yüksek saflıkta hidrojeni ve yüksek saflıkta oksijeni temin eden bir sistem. halihazırda da şu anda çalışıyor, çekimini yapıyorsunuz ve e, suyu ve elektriği beslediğimiz sürece e, bizlere saf, e, yüksek saflıkta hidrojeni ve oksijeni vermeye devam edecektir. Şimdi ben e, kusura kalmayın böleceğim soru cevap şeklinde yapalım. Altta bir hidrojen tüpü var. Evet. Bu tüpten hidrojen geliyor ve nasıl çalışıyor? Sistem. Sistem şöyle çalışıyor. Az önce elektrozor sistemini anlattım. Hemen sol tarafımızda yakıt bili ya da fuel cell sistemimiz var. Burada aşağıda bulunan hidrojen tankından sistemin, yakıt ucu sisteminin içerisinde hidrojen besleniyor. Dışarıdan hava besleniyor ve bunlar beslendiği sürece yüksek verimlilikle biz elektrik enerjisini üretmeye devam ediyoruz ve burada da görüyorsunuz Işıklandırma kulemiz ve e, minik bir pervanemiz daimi olarak çalışmaya devam ediyor. Şimdi bu soruyu sorarken işi savunmaya bağlayacağım. Tabii. Denizaltılarda sessizlik çok önemli. Dışarıya gürültünün verilmemesi lazım ki akustik olarak te yeri tespit edilememesin. Ve Türk e, Deniz Kuvvetleri'nde yeni denizaltı sınıfı reis sınıfı olacak. Reis de akülerden pervaneye basitçe ben anlatmaya çalışıyorum. Enerji gidiyor, dönmesi sağlanıyor. Hidrojenle ilgili bu tür bir çalışma reis sınıfında var mı? Tabii ki. Çok güzel bir noktaya parmak bastınız. Aynen dediğiniz gibi reis sınıfı denizaltılarımız yakın gelecekte envantere girecek. Bunlar yakında kızaklardan indirilecekler ve bu denizaltılarımız hidrojen tüketiyor. Ve tabii ki hidrojeni yakıt hücre sistemlerinde tüketiyorlar. Böylece eski deniz nazaran daha yüksek seyir sürelerine sahip olacaklar, daha fazla denizin altında kalacaklar ve tabii ki az önce dediğiniz gibi yüksek sessizlik sağlandığı için düşmana karşı büyük bir avantaj sağlayacaklar bizlere. Denizaltılar dedik ve tabii ki havacılığa bağlarsak çeşitli dronlar da hidrojen kullanarak uçuyorlar. Ben açıkçası hani 2050'ler falan hedefleniyor ama umarım daha erken hidrojenle çalışan uçakları görürüz. Çünkü hidrojen yandığı zaman ne çıkıyor ortaya? Su çıkıyor. Ve su etrafı kirletmiyor. Hayır asla kirletmiyor. Zaten şöyle de bir zorunluluğumuz var Tolga Bey. Biz aslında Paris İklim Anlaşması'nı imzaladık. Bu ne demektir? Biz 2030'a kadar %55 oranında zaten karbondioksit emisyonunu azaltmak zorundayız. Hem bu gibi zor, çevresel etkilerden dolayı Hem de e, Tükenen enerji kaynaklarının bir şekilde ikame edilmesi gerekiyor. Bu ikame edilmesi gereken e, Enerji taşıyıcılardan e, Taşıyıcıların gereksiniminden kaynaklı bizler Hidrojen üretimini Yapmak zorundayız aslında Ve bu hidrojen, ve bu pillerlerle de? E, aynen. Hidrojen ekosistemine geçmek zorundayız. Ve bu pillerde enerji ana enerji kaynaklarımız olacak. Daha yeşil hem yeşil teknoloji bir taraftan da ileri bir teknoloji aspilsan sayesinde ülkemize kazandırılıyor. Bugün kullandığımız cep telefonlarında, laptoplarda lityum iyon piller kullanılıyor. Lityum iyon pillerin havacılıkta şu an kullanımı çok kısıtlı. Sadece Boeing 787 yolcu uçaklarında bu kullanıldı ama lityum iyon piller biraz daha hassas piller. İyi şarj edilmesi, iyi bakılması gerekiyor. Hatırlayacaksınız, zaman zaman da 787'lerde yangın olayları çıktı. Havacılık yine eski sistemden gidiyor. Bu görmüş olduğunuz aynı otomobillerdeki gibi Asit içinde olan aküler kullanılıyor ve bu sistemlerde Aspilsan tarafından Kayseri'deki fabrikada üretiliyor. İşte C-133A, Skorski serisi helikopterler bu gibi piller çeşitli hava araçlarında görev yapıyor. Ama tabii ki gelecek lidium iyon pillerde Aspilsan lidium iyon pillerin üretilmesi için yeni bir fabrika yatırım yapıyor. Lityum pillerin yapılması üzerine de Aspilsan'ın arge ekibi çeşitli çalışmalar yapıyor. Çünkü gerçekten lityum iyon pil üretmek hele de hava araçlarına veya yüksek e, elektrik isteyen şeylerde çalıştığınız zaman gerçekten çok zor. Lityum iyon için hangi e, maddeler malzemeler, madenler lazım? Hangi malzemeler lazım? E, şöyle söyleyeyim. Çok çeşidi var. Fakat e, şu an için özellikle Aspisa'nın e, çalıştığı tip nikel, kobalt, mangan, oksit e, katot malzemesine sahip lityum iyon e, hücreler. E, şu an ilk prototiplerimizi biz burada gördüğünüz gibi geliştirdik. Ve e, buradaki e, az önce söylediğim ham maddeyi de Ankara Arge ekibi kendisi geliştiriyor. Kendisi e, üretimini yapıyor ve e, kendi prototiplerini geliştiriyor. Tabii. Burada e, lityumu da e, temin etmek çok önemli çünkü lityum dünya piyasasında çok oynak e, temin etmek istediğinizde ola ki ambargolarla da karşılaşırsınız bu noktada e, Aspisan Enerji Arge Ar ekibi eti madenle işbirliği içerisine girmiş durumda e, ve yerli bor atıklarından elde edilmiş olan lityum karbonatı kullanarak kendi hücrelerimizi geliştirmek için ülkemizin yerli milli hücrelerini geliştirmek için uğraşıyoruz. Biraz önce dediğimiz gibi Aspilsan 2022'de fabrikasını Kayseri'de Lidium Ion üretecek fabrikayı tamamlayacak ve pil teknolojisinde de yeni bir sayfa açılacak.